Ee, şimdi e, Allah insan e, ilişkisini biz iki e, açıdan ele alabiliriz. E, öncelikle Allah'tan insana e, yönelik, e, ikincisi de insandan Allah'a yönelik olmak üzere Allah ilişkisini e, iki boyutta e, inceleyebiliriz. E, biz Allah'tan e, bahsederken Sıkça, sıklık, sıkça kullandığımız bir ifade var. Allahu Teala ifadesi kullanırız. Bu Allah'ın insanlarla olan ilişkisinde, Allah'tan insana doğru bir ilişkiden bahsettiğimizde, Teala sözcüğünden hareket ederek bazı şeyler söyleyebiliriz. Bu sözcük son derece Allah-insan ilişki noktasının önemli hususları bizlere hatırlatan bir sözcük. Kur'an-ı Kerim'de geçmekte. Örnek olarak Mü'minun Suresi'nin 116. ni burada zikredebiliriz. Daha sonraki konuşacaklarımız geldiğinde yine orada bir ayette daha Teala Sözcüğünün geçtiğini göreceğiz. Mü'minun Suresi 116. ayette şöyle buyurulmaktadır. Estağfirullah Feteala Allahul Melikul Hakk la ilaha illallah ve rabbul arşil kerim gerçek egemenliğin sahibi olan Allah yüceler yücesidir çevirirken bu şekliyle bir çeviri yapılıyor teala ifadesi ne manaya geldiğini söyleyeceğiz ondan başka tanrı yoktur o huve rabbul arşil kerim o şerefli o kerim olan rabbin arşıdır ee, müfessirler Teala kelimesine e, mana verirken e, değişik manalar vermişlerdir. Fakat bu manalar içerisinde e, iki mana e, bizim açımızdan bugünkü e, ele alacağımız e, konuda bize olması, aydınlatıcı olması açısından iki manayı burada e, zikretmekte fayda bulunmaktadır. E, birinci mana e, Allah-u Teala'nın e, teala olması, yüce olması onun abes bir iş yapmaması anlamına gelir. E, i̇kincisi e, onun e, müşriklerin Yahudilerin, Hristiyanların yakıştırdıkları şeylerden e, uzak olması e, demektir. Şimdi burada görüldüğü üzere değerli arkadaşlar e, bir insanın Allah'la olan ilişkisinde e, mutlaka her zaman göz önünde bulundurması gereken onun e, teala vasfı onun insanlarla e, ilişkisi açısından bir şeyleri ortaya koyarken yaparken e, abes bir iş yapmadığını ve insanların ona bir takım yakıştırmalarda e, bulunmasına rağmen onun bu yakıştırmalardan daha doğrusu uygun olmayan yakıştırmalardan uzak olmasını e, ifade ediyor. E, Allahü Teala meliktir. E, Allahü Teala'nın melik olması hak olması. Hükümraldığın ona yakışması e, anlamında e, kullanılıyor. La ilahe illallah, ilah olarak yalnızca onun olması, tek ilahın e, o olması. Yani Allah dışında insanların e, ilah olarak vasıflandırıldığı şeylerin e, aslında e, onları bir ilah konumuna yükseltmeyeceği, tamamen insanların bu kendi zannında bir takım uydurdukları e, şeyler olduğunu biz buradan e, anlamış oluyoruz. Yine bu ayette Allah'ın insanlarla olan ilişkisi bağlamında önemli olacak bir hususu daha burada zikrettiğini görüyoruz. Rabbul Arş'ın Kerimi o kerim olan Rab, Rab, Arş'ın Rabbidir. Şimdi daha önceki konuşmalarımızda belki arş üzerine bazı sözlerimiz olmuştu. Arş yüceliği ifade eder. Arş yüce ise yüce bir şey ifade ediyorsa, arşın Rabbi olan Allah'ın da ondan da daha yüce olduğunu biz e, anlamış oluyoruz. Şimdi bu ayette arştın kerim sıfatını e, burada görüyoruz. E, dolayısıyla arşın kerim olması ne manaya gelir? E, müfessirler e, her türlü hayrın, bereketin kendisinden geldiği arşın Rabbi olarak bu ayeti açıklamışlar. Dolayısıyla arşın kerim olması, her türlü hayrın, bereketin oradan gelmesi. Ama bütün e, burada yani bereketin ve hayırın kendisinden geldiği yerin Rabbi olması dolayısıyla bu nedenle Allahü Teala'nın işte arşın kerim olmasıyla birlikte yani o arşın sahibi olduğuna göre Rabbi olduğuna göre o ekrami ekramel ekramin yani kerim olan arşın Rabbi olmak dolayısıyla arkadaşlar yani kerim olanın daha daha üstünde yani dolayısıyla ekrem el ekrem'in vasfına sahip olduğunu biz burada e, ifade edebiliriz. Şimdi e, Allah insan e, ilişkisini ortaya koyma noktasında e, bu ayet bize Allahü Teala'nın e, abes bir iş yapmaması, her türlü e, uygun olmayan yakışıksız şeylerden uzak olması ve ekrem el ekrem'in vasfına sahip bir varlık olarak insanla ilişkisi noktasında bizim bu ilişkiyi doğru bir yere oturtmamızda bize önemli bakış açıları sağlıyor. Allah'ın insanla ilişkisi noktasında ikinci bir husus Allahu Teala'nın yaratıcı bir varlık olması. Warabbu ke yahlugumeyesh ama yaratırken istediğini yaratması. E, istediğini seçmesi e, yaratma hususunda Allah'ın dışında e, başka varlıkların e, herhangi bir hak, tercih hakkına sahip olmaması e, önemli bir nokta. Ve Allahu Teala bu açıdan değerlendirildiğinde e, şirk koşan insanların e, kendisine yakıştırdıkları bir takım e, uygunsuz e, anlatım tarzlarından uygunsuz kabullerden e, yüce olması biz bu ayette e, görmüş oluyoruz şimdi Allahu Teala e, insanı yaratırken bütün e, gücün otoritenin e, kudretin kendisine ait olduğunu burada e, göstermiş oluyor Allahu Teala insanı yaratıyor fakat insanı rastgele değil bir ölçüye ve düzene göre yaratıyor asi suresi 19 ayet Allahu Teala insanı nutfeden yarattı ama onu yaratırken bir ölçüye göre yarattığını ifade ediyor Allah Teala varlıkları kendisine kulluk etmesi için yaratır. Zâriyat Suresi 56. ve 58. ayetler. Omen halaktul cinne ve'l insa illâ li ya'budûn. Mâ minhum min rizqin ve mâ urîdu en yut'imûn. İn inallâhe huvar razzâku zul Şimdi 56. ayette Allah Teala'nın insanları ve cinleri kendisine kulluk etmesi için yarattığını ifade ediyor. Acaba Allahu Teala'nın kulluk etmesi için yaratması müfessirler tarafından nasıl anlaşılmış? Bununla ilgili üç tane görüşü burada nakledebiliriz. Allahu Teala'nın kulluk için yaratması vahdaniyetinin kabul edilmesi anlamına gelir. Yani vahdaniyetinin benimsenmesi için Allahu Teala insanları yaratmıştır. Ayrıca bir varlık olarak tanınması ve bilinmesi için insanları ve cinleri yaratmıştır 3 görüşe olarak da cinlerin ve insanların başkasını ilah olarak bilmemesi ve kulluğu ona hasetmemesi bağlamında değerlendirildiğinde Allahu Teala mahlukatı yaratmasının gerekçesini burada kendisinin birliğinin ortaya konması kabul edilmesi varlıklar tarafından tanınması ve ve bilinmesi anlamında e, varlık mahlukatı yarattığını burada ifade etmiş oluyor. Şimdi genel olarak bilindiğinde e, işte insanları ve cinleri e, kulluk için bana kulluk esinler diye yarattım e, ayeti genel olarak yani ibadet bağlamında e, daha çok ele alınmaktadır. Ama e, şimdi müfessirlerin bu yorumlarını gördüğümüzde aslında e, yani bir ibadetten öte çok daha farklı bir e, manal düzene sahip olduğunu biz burada görmüş oluyoruz. allah Teala mahlukatı varlığının bilinmesi için yarattığını özellikle insan ve cinin yaratılması bağlamında ifade etmişti. İnsanı allah Teala kendisine kulluk etmesi için öncelikle kendisinin bilinmesi ve tanınması için yaratıyor. Tabii ki bu e, beraberinde insanın e, imtihana tabi tutulması durumunu karşımıza çıkarıyor. İnsan suresi 2. E, ayette Allahü Teala insanı karışık bir nutfeden yarattıktan sonra onu imtihana tabi tutmak maksatıyla ona e, işitmek için kulak, görmek için göz verdiğini insan suresinin 2. ayetinde e, görmüş oluyoruz. Ayeti okuyalım. İnna halaknal insane min nutfatin emşecin nebtelihî fecealnâhu semîan basîran. Biz insanı min nutfatin emşecin karışık bir nutfeden yarattık. Nebtelihî <gülüyor> imtihan etmek için fecealnâhu ona verdik. Semîan <gülüyor> basîran işiten işitmesi için kulak e, ve görmesi için göz. Bazı müfessirler bu ayeti ee, şu şekilde de e, ifade etmişlerdir. Ee, Nebi Telihi feci al-Dehu basira kısmında takdim ve tehir olduğunu belirtir bazıları. Ayetin feci al-Dehu semiyem basira lınebı Telihi şeklinde olduğunu da ifade etmişlerdir. Allahü Teala insanı e, imtihan etmek için yaratıyor. Tabii ki imtihanın e, yerine gelmesi için e, ona da bir takım donanımları bahşediyor. Bu donanımlar onun evreni, varlığı anlayabilmesi Allah'la olan ilişkisini anlayabilmesi ve düzenleyebilmesi için ona bir takım donanımların ve yetilerin verilmesini gerektiriyor. Dolayısıyla bu nedenle Allahu Teala insanı yarattıktan sonra onu imtihana tabi tutmak için ona bir takım melekeleri veriyor. Şimdi bu ayette geçen nebtelihi kelimesi, buradaki iptila kelimesi imtihan manasına Kuran-ı Kerim'de imtihan anlamında kullan, kullanılan e, iki kelime daha vardır. Bir tanesi fitne, diğeri de imtihan kelimesidir. Tabii ki bunların içerisinde iptila kelimesi diğer kelimelere göre çok daha fazla geçmektedir. Şimdi e, iptila kelimesinin e, kökü ve Kuran'da geçtiği anlamı arasındaki ilişkiyi kuralım. E, i̇ptila zor ve hoşa gitmeyen şeylerle deneme anlamına gelmektedir. E, bela es sevbu ifadesi elbise eskide anlamına geliyor. Beliye seferin de seferin cümlesi de yolculuk onu yıprattı anlamına geliyor. Şimdi kelimenin bu kök anlamına baktığımızda e, iptilanın insanı böyle yoran, insanı yıpratan e, hatta insanı üzen bir denemeyi anlattığını burada e, görmüş oluyoruz. Tabii ki e, özellikle im, iptila kelimesinin Zor ve hoşa gitmeyen şeylerle deneme anlamına geldiği söylenmektedir. Ama buna işte bela en hasenel şeklindeki güzel bir deneme ile denedik ifadesini dikkate aldığımızda bazen güzel hoş şeylerle de deneme anlamını kazandığını görebiliriz. İmtihanı tabi tutma anlamında Kur'an-ı Kerim'de kullanılan diğer bir kelimesi fitnedir, değerli arkadaşlar. Bizim Türkçe'ye özellikle Farklı bir manada geçmiş olmakla birlikte Arapçadaki fitne kelimesinin anlamı birisini denemek için onu ateşe atmak demektir. Dolayısıyla çok çetin bir denemeyi ifade eder değerli arkadaşlar. Üçüncü bir kelime ise imtihan demektir. İmtihan ise birisinin bir durumundan haberdar olmak maksatıyla maksadıyla onu... Denemeye tabi tutmak anlamına geldi. İhtibara, ihtibar e, anlamında kullanılıyor. E, bu kelmenin e, haber kelimesiyle ilişkisini e, burada görebilirsiniz. Ama özellikle in, insanın e, imtihana tabi tutulmak e, ve denenmek amacıyla yaratıldığından bahsettiğimizde e, Kur'an'da e, iptila kelimesinin e, daha çok kullanıldığını görüyoruz. İmtihan kelimesinin ise Kur'an-ı Kerim'de daha az bir kullanıma e, sahip olduğu araştırdığımızda görürüz. Özellikle birisinin durumunu anlamak, birisinin durumundan haberdar olmak manasını ifade edilmek istendiğinde imtihan anlamının Kur'an-ı Kerim'de geçtiğine şahit olmaktayız. Şimdi değerli arkadaşlar, Allahu Teala insanı imtihana tabi tutmak istiyor. İmtihana tabi tutmak ne demektir? Ee, burada e, İhsan Fazlaoğlu'nun kullandığı bir e, ifadeyi ödünç alarak e, imtihanın e, içeri üzerinde biraz e, konuşmakta fayda var. E, i̇mtihana tabi tutma, e, Allahu Teala'nın e, kulunundaki kendilim kendilik bilincini ortaya çıkarma, bu ifadeyi çokça kullanır İslam fazloulu. E, dolayısıyla imtihana tabi tutma, e, kulun kendilik bilincinin ortaya e, çıkarması için Allahu Teala'nın e, insanı e, denemesiyle ilgili bir süreci ifade ediyor. E, bazı ayetleri burada okumak istiyorum. Efe hasiptüm ennemâ khalaknâkum abeten ve ennekum ileynâ lâ turcaûn Bizim e, sizi e, boş yere yarattığımızı mı e, zannediyorsunuz? Kısmı burada gerçekten önemli. E, i̇nsan boş yere abes olsun diye yaratılmamıştır. Buradaki abeten kelimesine e, dikkat çekmek lazım. E, Mümin suresi 115. ayette geçiyor bu. E, diğer bir ayet ise Mülk suresinde e, geçen iki ayet var. E, bunu biliyorsunuz değerli arkadaşlar. E, Tebarekellezi biyedihil mulk ve huve ala kulli şeyin kadir ellezi halagal mevte vel hayate liyebluvekum Ey yukum ehsenu amele. Evet Allah ölümü ve hayatı yarattı. Niye yarattı? vekum sizi e, iptila etmek için. E, yani sizin hanginizin amel bakımından e, daha iyi davranışlar ortaya koyacağınızı görmek, e, bunu ortaya çıkarmak için e, ve e, bu maksatla sizi e, deneme sürecine tabi tutmak için Allahü Teala ölümü ve hayatı yarattı. Şimdi Allahü Teala insanı denemeye tabi tutarak iptilaya, imtihana tabi tutarak e, kulun kendilik bilincinin yerine getirip getirmediğini e, kontrol ediyor e, arkadaşlar. Kendilik bilinci e, bir insanın yaratılışına uygun hareket etmesi demektir. Peki yaratılışa uygun hareket etmek nasıl olur? Yaratılışa uygun hareket etmek demek ne demektir? Az önceki okuduğum ayeti burada. E, tekrar zikredebiliriz. Yani ben insanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım. E, dolayısıyla insanın e, Allah'a kulluk edilmesi, kulluk et, etmesi için yaratılması arkadaşlar e, kendilik bilinciyle ilişkilendirilebilir. E, şimdi insan Allah'a kulluk için e, yaratıldığına göre insan e, bu bilince uygun olarak bu yaratılış gerekçesine uygun olarak hareket ettiğinde kendilik bilincini keşfetmiş ortaya koymuş ve ona göre hareket etmiş olur. Şimdi yaratılışı uygun olarak hareket etmek öncelikle kulun Allah'a ilişkisi bağlamında Allah'ı hakkıyla takdir etme anlamına gelir. Peki bu manada Allah'ı hakkıyla takdir etmek Allahü Teala'nın birliğini ve Allahü Teala'nın birliğini ve kulun insanın kulluğunu yalnızca ona ait kılması ve bu bilinçle hareket etmesi e, anlamına gelir. E, buradan bakıldığında bazıların e, iddia ettiği gibi kulluk bir efendi köle ilişkisi e, değildir. E, dolayısıyla efendi köle ilişkisi olmadığına göre yüksek bir bilinç düzeyini ifade eder. Çünkü insan e, buna göre hareket ettiğinde e, niçin yaratılmış olduğunu, bu dünyaya atılmadığını, e, bu dünyaya abes olsun diye e, böyle yeşillik olsun diye gönderilmediğini, anlar, bunu idrak eder. Dolayısıyla kendinin bilincine varmış olur. Varlığının bilincini keşfetmiş olur. Bu açıdan bakıldığında kendinin farkındalığını arkadaşlar ifade eder kulluk. Dolayısıyla bir efendi-köle ilişkisi değildir. Kendisinin ve kendisine bütün bu nimetleri verenin, yaratma, yaratılma nimetini verenin, kim olduğunu bunları bahşedenin kim olduğunu fark etmeyi ifade eder. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında tekrar ifade etmek istersek kulluk insanın yüksek bir bilinç düzeyiyle ilgilidir. Çünkü insan bunu keşfetmiş olur. Dolayısıyla bunu keşfetmek aslında insanın yaratılışının maksadına uygun olarak hareket etmesini dolayısıyla imtihan sürecini daha doğru düzgün bir şekilde anlamasını sağlamaktadır. Arkadaşlar insan yaratılışına uygun olarak hareket ederken öncelikle şunu da göz önünde bulundurulmalıdır. Aslında insanın imtihana tabi tutulması Allahü Teala'nın insana bir teklifiyle ilgilidir. Ahsar suresi 72. ayette işte Allahu Teala biz semavata ve arza emaneti sunduk, dağa emaneti sunduk ancak onlar o emaneti taşımaktan geri durdular yüz çevirdiler, kaçındılar biz de bunu insana yükledik, insan zalim ve cahildir şimdi bu ayette geçen semavatın ve arzın ve dağların yüklenmekten kaçındıkları emanetin ne olduğuyla ilgili farklı görüşler var, bir görüşe göre bunun kelime-i şehadet ve tevhid olduğu ifade ediliyor. Diğer bir görüşte itaattır. Aslında bu ikisi birlikte değerlendirildiğinde insanın işte Allah'tan kendisine gelen teklifi aslında sorumluluk yüklenmesi olarak dolayısıyla bunu neyle ifade edebiliriz? Kullukla ifade edebiliriz. Dolayısıyla allah Teala insana bir teklifi yüklenmiştir. Bu teklif de insanın kulluk etmek için yaratılmış olmasıdır. Allah-u Teala insana bu teklifi yükledi ve bu ayete göre insan bu sorumluluğu tabii ki kabul etti. Bunun nasıl olduğu ile ilgili değişik görüşler var, tartışmalar var değerli arkadaşlar. Şimdi burada buna aslında girmek istemiyoruz. Tefsirlere bakıldığında bunun ayrıntısını bulabilir. Biz bu ayetten anladığı, anladığımızda anlaşıldığına göre bu ayetten insan kendisine teklif edilen sorumluluğu kabul etmiştir. Dolayısıyla peki bu sorumluluk nedir? Yani neyi içermektedir? Neyi kapsamaktadır? İnsanın Allah'ı tanımasını bilmesini tanıyıp bildiği varlığa güven duyup ona iman etmesini, iman ettikten sonra artık iman ettiği varlıkla kendi arasında bir akdin başladığını, bir sözleşmenin başladığını bu sözleşme başladıktan sonra bu Aktin başladığı başlamasından sonra Aktin içinde iman ettiği varlığın tekliğine halal getirmeme olduğunu Bu nedenle kendisine sunulan teklif etmeye teklifi kabul etmeye bağlı olarak bu teklifin sorumluluğunu yerine getirmeyi içerdiğini ne yapmış oluyoruz Biz görmüş oluyoruz Dolayısıyla arkadaşlar Allah'tan insana yüklenen bir teklif beraberinde insana bir sorumluluk verilmesini, insanın da bu sorumluluğu kabul etmesini, bu sorumluluğun da kulluk olarak ifade edilebileceğini ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Dolayısıyla insanın kendisine yüklenen bu kulluk teklifini kabul etmesinden sonra bu kulluk bilincine göre hareket etmesi insanın Allah'la olan ilişkisinde önemli bir nokta olduğunu buradan görmüş oluyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar şimdi insan kendisine yüklenen teklifi kabul ettikten sonra artık bu teklifi yükleyen varlıkla arasında bir süreç başlıyor. Dolayısıyla insanın Allah'la olan ilişkisinde karşımızda Allahu Teala'nın öncelikle onu kulluk etmesi için yaratması, insanın bunu kabul etmesi artık kabul ettikten sonra bu süreç içerisinde Allah'la olan ilişkisinde başka unsurların daha da önemli hatta başka unsurların da demeyelim burada önemli unsurların karşımıza çıktığını görüyoruz. Şimdi öncelikle insanın Allah'la olan ilişkisinde kulluğu dolayısıyla bu teklifi kabul ettikten sonra öncelikli olarak karşımıza iman çıkıyor arkadaşlar. İman bildiğiniz üzere em kelimesinden geliyor. Emniyetle ilgilidir bu. E, bu da işte e, gönül huzuru ve korkunun bertaraf edilmesiyle ilgili bir e, kök anlama sahiptir. E, Amefiili e, im, Allah'a iman etmek bağlamında kullanıldığında bir harf icare ile kullanılıyor. Ama e, harf icer almadan da işte amen tuhu şeklinde kullanıldığında e, bu kendi kendisine kendi kendine geçişli bir e, fiil oluyor ve e, birisine güven verdim e, anlamına geliyor. Ee, iman kökünden türeyen mü'min e, kelimesi de kelimesi arkadaşlar e, Allah'ın bir e, sıfatı Allah'ın e, el mu'minul müheyminü e, haş, e, haşr suresinin e, sonunda geçen bir kelime biliyorsunuz bunu peki bu ne mana geliyor işte e, kök anlamını e, eğer düşünürseniz Allah'ın güven veren güvenliğe kavuşturan bir varlık olduğunu biz bu, e, burada anlıyoruz anlıyoruz e, ama mütehattı olarak kullanılmadığında amene fiili, güven sahibi olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Ee, bu e, fiili biz e, iman etmek e, bağlamında düşündüğümüzde amentü demekle iş bitmiyor arkadaşlar. Çünkü e, amentü e, beraberinde e, başka şey gerektiriyor. Bizim e, işte iman ettiğimiz bir şey olması lazım. E, dolayısıyla amentü billahi dediğimizde artık bizim bir varlığa iman etmiş olmamızın sürecini biz ortaya koymuş oluyoruz. Dolayısıyla bu noktada artık bizim başka bir varlıkla iman bağlamında bir ilişki sürecimiz başlıyor. Allah'a iman etmeyi, iman kelimesinin köküyle birlikte düşündüğümüzde aslında Allah'a iman etmek, bir insanın Allah'a kabul ettikten sonra, yani kabul etmesiyle birlikte aslında Allahü u Teala'nın kendisine işte güven verdiğini onu onu huzura kavuşturduğunu, onu korkudan emin kıldığını anlamış oluyor. Dolayısıyla iman etmek aslında insanın iman ettiği varlık sayesinde ona iman etmiş olmakla birlikte, iman etmiş olmanın sonrasında artık gönül huzurunu ve her türlü korkuyu bertaraf ettiğini ne yapmamız lazım? Burada düşünmemiz lazım. Çünkü kelimenin kökünde böyle bir anlam var. Dolayısıyla iman arkadaşlar korkunun işte kalbin korkudan emin olması, korkunun bertaraf edilmesiyle ne vardır? Doğrudan bir ilişkisi vardır. Şimdi yine biz bu çerçevede düşündüğümüzde aslında iman etmenin yüksek bir bilinç düzeyine insanı kavuşturduğunu biz buradan anlamış oluyoruz. İnsan iman ettiğinde işte kendisini rahatsız edecek olumsuz durumlardan artık emin olduğunu da ne yapmış oluyor? Aslında ifade etmiş oluyor değerli arkadaşlar. Şimdi imanın şükürle de bir ilişkisi vardır. Kur'an-ı Kerim'de ki bazı ayetlere bakıldığında iman ile şükür arasında ciddi manada bir ilişkiyi kurabiliyoruz. İki tane ayeti burada örnek verebiliriz. Öncelikle İnsan Suresi 3. Ee, ayeti burada okuyayım. İnne ee, hedaynahu's sabeila imma shakiran ve imma Biz insana e, yolu gösterdik. E, o isterse şükreder, isterse e, nankörlük eder. E, tabii burada Allahu Teala'nın insana e, yolu göstermesinden sonra e, insanların genel olarak iki tutum takınabileceğini e, bildirdiğini burada görüyoruz. Bu yolun gösterilmesine karşılık göstermeye karşı olarak insan ya şükreder veya da ne yapar körlük eder. E, peki bunu şükretmenin imanla bir ilişkisi var mıdır? Evet imanla bir ilişkisi vardır arkadaşlar. Çünkü bu şükür e, bazılarınca yani insan ya iman eder ya da inkar eder. E, yani bunu kabul etmez e, veyahut da e, bunu kabul eder şeklinde ne yapılmıştır? Değerlendirilmiştir. Dolayısıyla insan Allah'ın gösterdiği yolu kabul edip ona iman ederse o aslında ne yapmış oluyor? Ee, Allahü u Teala'nın kendisine e, bunu bahşetmiş olması sebebiyle bunu kabul etmekle aslında e, şükür duygusunu da ifade etmiş oluyor. Bunu kabul etmediğinde bunu reddet, reddettiğinde e, buna iman etmediğinde e, dolayısıyla nankörlük etmiş oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar e, iman etmiş olma aslında insanın şükür duygusunu ifade ettiğini ifade etme ile bir ilişkisi olduğunu e, iman etmemenin de e, Allah-u Teala'nın kendisine e, bu nimeti bahşetmesine karşılık iman etmemek suretiyle bir nankörlük etmiş olduğunu biz bu ayetten e, çıkarabiliriz. Lokman suresi 12. ayeti de e, okuyalım. Ve laqat erteine Lokman el hikmete eniş Biz Lokmana Allah'a şükret diye hikmeti verdik. E, yani böyle motomot bir çevir yapıldığında. Omen yeshkur fa inna ma yeshkuru il nefsi. Omen kifra fa hamid. Her kim e, Allah'a şükrederse kendisi için şükretmiş olur. Kim de inkar ederse, nankörlük ederse Allah e, ganiidir ve hamid olandır. Dolayısıyla e, arkadaşlar e, şimdi burada şükretmek ve nankörlükle ilgili bir anlam var. Ama e, müfessirlerin bu ayeti açıklamasına baktığımızda buradaki şükrün imanla ilişkisini e, ifade ettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla her kim iman ederse aslında kendisi için iman etmiş olur. Dolayısıyla onun imanı aslında Allahu u Teala'ya şükrüyle doğrudan bir ilişkilidir. İman etmemesi de nankörlükle ilgilidir. Her kim iman etmeyip nankörlük ederse Allahü u Teala'nın onun iman etmesine ihtiyacı yoktur. Çünkü Allahü Teala arkadaşlar insanın iman etmesiyle varlığını gerçekleştiren, varlığını bundan alan bir varlık değildir o. Çünkü Allahü Teala arkadaşlar e, insanların ortaya koyduğu her türlü e, bütün yakışıksızlıklardan veyahut da e, yaptıkları ibadetlerden e, muhtaç olmaklık bakımından uzak olan bir varlıktır. Dolayısıyla e, onlara e, yani onlara muhtaç değildir. insanların bu güzel davranışları koymasına muhtaç değildir. Az önce de ifade ettiğim gibi İman etmesi aslında insanın kendisiyle ilgili bir durumdur. Dolayısıyla iman etmiş olmak, insanın iman etmiş olmakla güvene kavuşmasını, korkudan emin olmasını sağlayan bir davranıştır. Dolayısıyla bu beraberinde niye getirir? Bir şükrü ortaya koymaya gerektirir. Dolayısıyla imanla şükür arasında ciddi manada bir ilişki kurulabilir. Değerli arkadaşlar, bazı dilciler e, fikirle küfür arasında da bir ilişki kurarlar. Çünkü e, bu iki kelimenin kök anlamı e, birbiriyle e, yani aynı kök harflerden geliyor. Sadece harflerin yeri değiştirilmiş. Dolayısıyla aradan bir anlam ilişkisini e, kurarlar. E, şöyle bir ilişkiden bahsederler. Fikir, düşünerek teammül ederek gerçeğin örtüsünü aşmak demektir. E, küfür ise gerçeğin üstünü örtmek demektir. E, dolayısıyla bir insan düşünerek, teemmül ederek Allah'a iman ediyorsan, gerçeğin üzerindeki örtüyü açmış ve dolayısıyla Allah'a imanın gereği olarak bazı davranışları ortaya koymuş olur. Yani i̇nkar ettiğinde yani Allah'ın tek bir varlık olarak onun gücünü kudretini ikrar edip ona iman etmediğinde aslında gerçeğin üstünü ne yapmış oluyor? Örtmüş oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar iman etmek aslında Tefekkürle de doğrudan ilişkilidir. İman etmemekten tefekkürle doğrudan ilişkili. Çünkü iman eden bir varlık, amen to be diyen varlık Allahu Teala'nın işte o Teala vasıflarını kabul etmiş olur ama iman etmeyip onun bu varlıklarına, bu özelliklerini kabul etmemekle aslında bu anlamda Allahu Teala'nın Teala vasfını gerektiren hususlarla ilgili gerçekliği, gerçeklerini yapmış olur? Örtmüş, e, kapatmış olur değerli arkadaşlar. E, i̇man etmek e, insanı emin kılar. Korkudan emin kılar. E, dolayısıyla bu da beraberinde neyi getirir arkadaşlar? E, şükrü gerektirir. Dolayısıyla emin olan bir varlık, e, insan e, kulluğunun bilincinde olur ve bu da onda e, şükür duygusunu, e, şükrü ortaya çıkarır. Tabii şükür ve hamd birbirleriyle ilişkili olan sözcüklerdir. Bunlar kavramlardır. İkisi arasında arkadaşlar işte fark var mıdır, aynı mıdır? Bununla ilgili değişik işte görüşler var. İşte şükrün daha özel bir kelime olduğu, ham kelimesinin daha genel bir şey olduğu işte şükür özellikle bir nimete karşılık ortaya konan bir davranış oldu ama ham daha genel manada e, şükürden daha kapsamlı bir davranış e, biçimi olduğunu alimler ifade ederler. E, şimdi e, bunu geçelim değerli arkadaşlar. E, i̇manın yani insanın Allah'la olan ilişkisinde e, onun iman etmesinden sonra bir de e, İslam dediğimiz bir olay karşımıza çıkıyor. İslam arkadaşlar bu manada imanla ilişkili bir tutumdur. Bir davranış biçimidir insanın e, Allah'la olan iletişiminde ilişkisinde. Peki İslam nedir? İslamla iman aynı şey midir? Kelami bağlamda tabii ki tartışılıyor arkadaşlar. İmanla İslam aynı mıdır, değil midir? Biz buraya girecek değiliz. Biz daha çok işte kelimenin kök anlamları ve Kur'an-ı Kerim'de kullanıldığı geçtiği bazı ayetlerden hareketle arada bir ilişki kurabiliriz. Daha doğrusu tefsir bağlamında ne yapmış oluruz? Böylece konuşmuş oluruz. Şimdi iman güven duyma demiştik kök anlamına baktığımızda. E, tabii ki farklı e, anlamları var. İşte bu Selim eden işte e, teslim olmak anlamına mı geliyor? Barış harbin zıttı olarak mı kullanılıyor? E, bu tartışmalara tabii ki girmiyoruz arkadaşlar. E, şimdi iman güven duyma, e, İslam ise teslim olma e, demektir. Bu çerçevede e, iman-İslam ilişkisinden bahsettiğimizde e, bizler rahman ve rahim olduğuna inandığımız Allah'a karşı e, iman duymakla e, arkadaşlar e, korkudan emin oluruz e, ve dolayısıyla bu beraberinde e, teslimiyeti getirir. Dolayısıyla teslimiyeti getirmesi gerekir arkadaşlar. E, neden? Çünkü e, korkudan bizi emin kılan bir varlığa e, teslim olmak e, bizim Allah'a olan e, kulluk bilincimizi e, göstermesi açısından e, önemlidir. Dolayısıyla e, iman etmek, beraberinde iman edilen varlığa e, teslim olmayı, teslimiyet ilişkisini de e, gerektirir. İman ettikten sonra bu teslimiyet ilişkisi kurulmadığında burada bir eksiklik e, karşı, karşımıza çıkabilir. E, tabii bu konuları bazılarınca işte, e, işte bir körü körüne bir bağlılık, bir e, boyun eğme olarak değerlendirse de arkadaşlar aslında e, bütün bu süreçleri birlikte düşündüğümüzde ee, bu teslimiyetin e, aslında mantıksızca e, ş, e, böyle akla yatmayan bir e, boyun eğme değil aslında yüksek bilinç düzeyinin oluşturduğu gönüllü bir bağlılık olduğunu e, görürüz çünkü arkadaşlar e, e, konuşmamızın başında e, bazı şeyler söylemiştik onları burada ödünç alıp buraya taşıyarak e, bu ilişkiyi iman-islam ilişkisinin aslında yani insanın Allah'a teslim olmasının mantıksızca bir boyun eğme olmadığını burada ifade etmek isteriz. Çünkü biz Teala vasfını düşündüğümüzde Allahu Teala'nın işte bununla birlikte işte Allahu Teala'nın Rahman ve Rahim olması, Allahu Teala'nın hakkıyla takdir edilmesi, Allahu Teala'nın adil olması, işte kullarına Rahman sıfatı gereği, Rahim sıfatı gereği çok şefkatli, çok merhametli bir varlığın olduğunu kabul edilmesi ve buna iman edilmesi ve buna teslim olması arkadaşlar bizim aslında bize şefkat gösteren bize merhameti davranan işte her türlü kusurdan eksiklikten uzak uzak bir varlık olarak kendisine işte bağlandığımızı ona gönül verdiğimizi ne yapar gösterir şimdi bu çerçevede düşündüğümüzde dolayısıyla arkadaşlar teslimiyet ona mantıksızca bir boyun eğme değil yani insanın kulluğunun kulluğunu gerçekleştirmek için, daha doğrusu niçin yaratıldığının farkında olarak bu farkındalıkla yüksek bir bilinç düzeyiyle birlikte hareket ederek ona gönüllü bir bağlılık olduğunu ne yapmış oluruz görmüş oluruz. Burada karşımıza şöyle bir durum çıkabilir. Bir insanın işte sevmediği halde adaletine güvenmediği halde merhametine şefkatine güvenmediği halde sırf onun işte zorbalığından dolayı ona e, boyun eğdiği bir insanla işte adaletine güvendiği, ona inandığı, onun işte şefkatine e, işte e, güvendiği e, dolayısıyla ona bağlanabileceğine inandığı bir insanla ilişkisini düşündüğümüzde arkadaşlar iki insanla olan ilişki düzeyi, ilişki türü aynın ilişki türünü aynı olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü birinci türden zorbalığıyla insanlara böyle hakimiyetini kuran, dolayısıyla onlara zulmeden, onlara haksızlık eden adaletsiz davranan bir insana bizim bağlılığımız arkadaşlar diğer insana olan bağlılığımız gibi asla değildir. Dolayısıyla biz bunu Allah'la olan ilişki düzeyimize taşıdığımızda işte allah Teala'nın bu manada bize işte şefkatli ve merhametli davranması, bizi işte koruyup gözetmesi, bizi korkudan emin kılması, arkadaşlar bize esenlik vermesi bağlamında düşündüğümüzde aslında burada insanın gönülden kendisinden emin olduğu bir varlığa bağlanma durumu ortaya çıkar. Dolayısıyla bu bağlanma durumu, bu teslimiyet ilişkisi arkadaşlar körük körüne bir insanın zorba bir varlığa bağlılık ilişkisi değil gönüllülük ve yüksek bir bilinç düzeyinin oluşturduğu e, ilişki olduğunu ne yapmış oluruz görmüş oluruz. E, Zümer Suresi 54. ayette ve en iyi bu ilah Rabbikum. Rabbinize tam bir yönelişte yönelin ve eslimu lehu ve ona teslim olun. Min kabl-e en yi eti kumu. Adabı tüm melatun sarun. Azabın size gelmesinden önce ona teslim olun. melatun <tümme> <tüm> sarun. Sonra size yardım da edilmez. Şimdi ayetini düşündüğümüzde arkadaşlar. Allah-u Teala'ya tam bir yönelişle yönelme ve ona teslim olma ne yapılmıştır? Bu ayette ifade edilmiştir. Ama bu teslim olma arkadaşlar insanın kendisini koruyup gözeteceğini düşündüğü şafkatli davranacağını kabul ettiği, korkudan emin kılacağını kabul ettiği bir varlığa teslim olma ilişkisidir. Dolayısıyla bu bilinç düzeyini ifade eder, farkındalığını ifade eder. E arkadaşlar bu da e, bazen ifade ettiği gibi Körü bir bağlılık, mantıksızca bir boyun eğme ilişkisi değildir. Evet. E, iman i̇slam -is ilişkisi bağlamında e, bir ayeti daha burada zikredebiliriz. Dokman suresi e, 22. ayet. Ve men yüslim ve cehu ilallahi ve huve muhsinun fe gadis temseke bil'urvetil vizqa ve ilallahi azibetül umur. Şimdi her kim kendini ihlia adar adayarak özünü Allah'a teslim ederse bakın arkadaşlar yani tam Allah'a bağlanırsa kendini adayarak Allah'a bağlanırsa o ne yapmış olur sağlam bir kulpa yapışmış olur Kur'an-ı Kerim'de başka bir yerde daha geçiyor kopmayan bir kulpa yapışmış olur dolayısıyla Allah'a bağlılık Allah'a teslimiyet arkadaşlar insanın böyle kopmayacak sağlam bir kulpa Yapışması gibi bir şeydir. Çünkü böyle bir şeye tutunduğunda insan neyi ney düşünmesi lazım? Ee, yani bir sorunla, bir korkuyla, bir güvensizlikle e, karşılaşacağını düşünmesi lazım. Çünkü sağlam bir kulpa yapışmak demek e, insanın arkadaşlar korkudan emin kılınması anlamına gelir. Düşünün ki kopacağını düşündüğünüz bir ipe tutunduğunuzda örneğin işte bir yerden bir yere atlayacaksınız, bir ipe tutundunuz, bir şeye bağlandınız. Siz o bağlandığınız tutunduğunuz şeyin kopacağını düşünürseniz ne yaparsınız? Ona tutunmazsınız arkadaşlar. Ama Allahü Teala diyor ki siz eğer özünüzü Allah'a teslim ederseniz, Allah'a boyun eğerseniz siz kopmayacak adeta bir kurpa yapışmış gibi olursunuz. Dolayısıyla böyle bir durumdaki insan arkadaşlar bunun bağlılığı onun yüksek bir bilinç düzeyine sahip olmasıyla e, ilişkili bir durumdur. Çünkü hiç kimse arkadaşlar kopacak bir ipe, kendisini sıkıntıya düşecek bir şeye bağlanmak, ona yapışmak istemez. Ama Allahü Teala kendi dinine, kendi yoluna sarılmanın böyle olmadığını bu ayette ifade etmiş oluyor. E, burada görüldüğü üzere. Evet. E, şimdi imanla ilişkisi bağlamında e, üçüncü bir kavramımız var. Bunun üzerinden e, devam ediyoruz arkadaşlar. O da ihlas e, kelimesidir. E, i̇hlas Allah'a teslim olmak, İslam Allah'a teslim olmakta. İhlası iman ve İslamla e, ilişkili olarak ifade etmek istersek, ihlasın Allah'a teslim olmak, teslimiyetin yalnızca Allah'a ait kılmak olduğunu e, söyleyebiliriz. E, kelime anlamını açıklarken Rağıp El İsfahani, e, İhlas kelimesinin işte safi kelimesiyle ilişkilendirerek açıklar. Safi olmak demek arkadaşlar e, yani e, bir şeyi e, kendisine ait olmayan şeylerden arındırmak, temizlemek anlamına gelir. Dolayısıyla o şeyin içerisine e, başka bir şey katmamak, onu saf öz haliyle e, muhafaza etmek anlamına gelir. E, dolayısıyla bu çerçevede düşündüğünde e, ihlas, insanın Allah'a e, teslim olması bağlamında e, yalnızca teslimiyetini Allah'a ait kılması bu teslimiyetine başka şeyleri karıştırmaması demektir. Ee, Kur'an-ı Kerim'deki e, geçen ayetlerde e, bunun ifade edildiğini e, görürüz. Burada birkaç ayeti bu anlamda zikredebiliriz. Zümer suresindeki ikinci ayet اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ bil فَعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِسَنْ لَهُ الد۪ينَ Burada Allah'a <gülüyor> Allah'a kulluk et yani bakın Allah'a kulluk et arkadaşlar sadece bir insanın işte belirli ibadetleri icra etmesi değildir bakın Allah'a kulluk etmesi öncelikle insanın bu kulluğunun ne anlama gelmesi bağlamında öncelikle kendisini yaratan varlığı tanımasıyla başlar arkadaşlar insanın bunu anlamasıyla başlar bunu tefekkür etmesi ve buradan bir fikre ulaşmasıyla başlar bundan sonra Allah'a kulluk et, muhlisan lehut din, Allah'a kulluk etmek, dini ona, sadece ona ait kılmaya gerektirir. Yani insan Allah'a kulluk ederken, bu kulluk sürecinde allah Teala'nın gönderdiği dini yalnızca ona ait kılarak, yani dine başkalarının görüşlerini veyahut da arkadaşlar ilah olarak edinebileceği birilerin, Birileriyle ilgili düşüncelerini ona katmadan, inançlarını, zanlarını ona katmadan, yalnızca Allah'a ait kılarak, işte şirk, şirk gibi bir takım başka unsurlarla karıştırmadan dini Allah'a ait kılıp, ona kulluk etmeyi gerektirir. Kul inni ümiltü en a'budallaha muhlisan lehuddin. Peygamber Efendimiz'e sesleniyor bu ayet arkadaşlar. De ki ey Muhammed ben dini yalnızca Allah'a ait kılarak ona kulluk etmekle emrolundum de diye Peygamber Efendimiz'e böyle vahyediliyor. Peygamber Efendimiz Mekkeli müşriklere İslam'ı tebliğ ettiğinde, dini tebliğ ettiğinde Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimiz'e itiraz ediyorlardı. Diyordu ki i̇şte senin dinin var, bizim bir atalarımız var, şu var bu var, sen tutuyorsun diyorsun ki başka şeylere işte bunları bırakın, yalnızca bir olan Allah'a kulluk edelim. Bizim ilahlarımızı tek bir ilah yapmak istiyorsun, onları terk etmek istiyorsun. diye Peygamber Efendimiz'e itiraz edince Allah da diyor ki, git sen onlara, de ki dini yalnızca Allah'a ait kalarak. Yani din hususunda Allah'ın bildirdiklerinin yanı sıra başkalarının uydurdukları şeyleri onun içerisine katmadan sen ona kulluk etmekle emrolundum de git onlara söyle. Yani atalarımın dinini terk etmekle emrolundum de git onlara söyle diye Peygamber Efendimiz'e burada e, vahyedilmiş oluyor. Şimdi burada söylediklerimize hareket ederek arkadaşlar İlas'ın insanın kulluk e, bilincine göre hareket etmesi demek. Yani kendilik bilinciyle hareket etmesi Allah ilancında kendilik, kendilik bilincine ermesi demektir. Allah bizden nasıl bir şekilde inanmamızı ve ona bağlanmamızı istemişse onu öylece kabul edip ona öylece inanmak ve bağlanmak anlamına gelir. Kullukta safiyane bir hal üzere olmak anlamına gelir. İmanı ihlas üzere inşa etmek imana şirk karıştırmamak demektir. Bunun da takva ile ilişkisi vardır. Takva öncelikli olarak insanın şirkten uzak durması anlamına gelir. Dolayısıyla arkadaşlar takvanın en yüce mertebesi, en yüksek mertebesi insanın şirkten uzak durması demektir. Ee, İslam'da e, ihlas var. İslam'da imanda ihlas ve e, İslam'da ihlas da var arkadaşlar. Peki İslam'da ihlas teslimiyette ihlas anlamına gelir. Bu ne demektir? İnsanın yalnızca Allah'a teslim olup ona kul olurken başkasının kulluğundan medet olmamak başkasını kulluğuna karıştırmamak anlamına gelir. Elâ lillâhi d-dînul hâlis vellezîne attekadû min dûnihî evliyâe mâ na'buduhum illâ liyugardibûne ilâllâhi Biliyorsunuz Mekkeli müşrikler Allah'a kulluğunun yanı sıra putlara da kulluk ediyorlardı. Neden ona kulluk ediyorlardı? Kendilerini Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyorlardı arkadaşlar. Fakat burada görüldüğü üzere burada e, ihlas yok arkadaşlar. Çünkü ihlas kulluğu yalnızca Allah'a ait kılmak demektir. E, eğer bir varlık, bir insan e, kulluğunu başkalarına da yöneltiyorsa o zaman bu e, teslimiyetinde ihlası terk etmiş, terk etmesi anlamına gelir Bu aynı zamanda beraberinde imandaki ihlası da terk etmiş olmasıyla ilişkiyedir. Şimdi burada gördü, görüldüğü gibi arkadaşlar insanın imanında ihlaslı olması imanına şirkini karıştırmaması demektir. İslamında Allah'a tesmiyetinde ihlaslı olması dini vecibelerini yerine getirirken kulluğunu başkalarına yapmaması kulluğuna başka varlıkları karıştırmaması anlamına gelir. Dolayısıyla arkadaşlar ihlas, dini Allah'a ait kılarak kulluğu kulluğunu gerçekleştirmesiyle ilgilidir. Bu bazen iman düzeyinde olabilir bazen de İslam düzeyinde olabilir. Eee ve ma umiru illa li ya'budullaha muhlisalen lehuddin hunafa ve yuqimi's salata ve yu'tu ve zalika dinul İşte dini qayyim budur. Nedir dini qayyim? Eee insanın dini yalnızca Allah'a ait kılması, hunafa olması, yani sadece ona yönelmesi, şirk şirke, bulanmaması, şirke bulaşmaması, şirke bulaşmaması. Dolayısıyla kulluğunu gerçekleştirirken salatını Allah için ikame etmesi, zekatını yerine getirmesi arkadaşlar dini ne yapmış oluyor? Halis bir dinin nasıl olacağını bu ayet ortaya koymuş oluyor değerli arkadaşlar. Son bir slaytımız daha var. Bunu da konuşarak dersimizi bitirebiliriz. İlas arkadaşlar insanın kendine Yabancılaşmaması demektir. Peki kendine yabancılaşma nasıl olur? İnsanın kendilik kendilik bilincinin kaybetmesi demektir. Kendilik bilincini kaybetmek ne manaya gelir? Yani e, niçin yaratıldığını unutması demektir arkadaşlar. Yaratılış e, özelliğine uygun hareket etmemesi demektir. Peki bu nasıl olur? Bu da arkadaşa kulluğunu gerçekleştirmeme imanına şirkini karıştırma e, dil ile iman arkadaşlar imanı şirki karıştırması demektir e, ilas bu anlamda e, dil ile iman etmemek ve imanın kalbe yerleştirmesi demektir e, Hucurat suresi 14. ayeti bu söylediklerimizle ilişkilendirebiliriz e, gâletil e bu âmennâ e, bedeviler biz iman ettik dediler Bullem sen onlara iman etmediniz de ey Muhammed Walakin qulu estemna teslim olduk eee deyin ee, evet onlara hitap ediliyor böyle. Walamma yadkhul iman fi kulubikum iman sizin kalplerinize girmedi. Ve entu bi'llahi ve Allah'a ve resulüne itaat ederseniz la yenitkum min a'malikum Allah sizin imanlardan herhangi bir şey noksanlaştırmaz. Bu ayet şunun için gelmiştir değerli arkadaşlar. İşte Arap bazı Arap kabilelerine üzerine seri gittikçe onlar bu seri den e, kendilerini emin kılmak mallarını canlarını korumak için biz iman ettik diyorlar aslında gerçekten iman etmemişlerdi e, dolayısıyla bundan emin olmak için bizi iman ettik diyorlardı. Allah-u da onlara dedi ki iman ettik demeyin teslim olduk deyiniz e, iman sizin kalbinize girmedi e, burada ne anlıyoruz arkadaşlar e, şimdi e, imanın ne olması gerekiyor? kalbe girmiş olması gerekiyor kalbe yerleşmiş olması gerekiyor bir insanın Müslüman olduk demekle yani teslim olduk biz tamam teslim olduk size demekle iman gerçekleşmiyor iman neyi gerektiriyor iman bu ayette ifade edildiği üzere insanın Allah'a ve Resulüne itaat etmiş olmasını gerektiriyor e, sadece teslim olmak e, teslim olduk demek e, imanın kalbe yerleşmesi için yeterli bir şey değildir insanın kalbe yerleşmiş olmasının emaresi, onun Allah'a ve Resulüne e, itaat etmesi anlamına geliyor. E, günümüzdeki belki en önemli sorunlardan bir tanesi e, budur. Hani bir, biz Müslüman olduk. E, e, dolayısıyla bu, arkadaşlar bu yüksek bilinç düzeyindeki bir Müslüman olmaktan çok daha farklı bir şey. Belki bir Arabi'nin işte e, malından, canından, e, bir takım şeylerden e, emin olması için işte Esremna demesi gibi bir şey arkadaşlar. Ee, dolayısıyla e, teslim olduk e, demek aslında e, bir insanın Allah'a teslimiyetini doğuran bir şey değildir. E, i̇man etmiş olma ve beraberinde imanın gereği olarak insanın e, bütün özünü Allah'a haskılması, tamamen Allah'a yönelmesi ve beraberinde Allah'a e, itaat etmesi ve Resulüne iman etmiş olması, Resulüne itaat etmiş olmasını gerektiriyor. İman, teslimiyet, teslimiyet Allah, insanın Allah'a itaatı ve Resulüne itaatıyla ilişkilidir. Böyle söz düzeyinde e, teslim olduk demekle ilgili bir durum değildir arkadaşlar. Dolayısıyla iman, beraberinde şükür, e, şükür, ihlas, isla, ihlas e, insanın e, niçin yaratıldığının e, bilincinde olması, özünü Allah'a ait kılması, e, teslim olması, teslim olması ile birlikte Allah'a ve Resulüne itaatle ilişkili bir süreçtir arkadaşlar. Dolayısıyla tek böyle birbirinden ayrı parça parça süreçler değildir. Bütün bunları gerektiren adeta bütünsel bir bilinç düzeyiyle ilgilidir. Arkadaşlar bunu ifade etmiş olalım. Bugünkü konumuzla ilgili benim söyleyeceğim hususlar bu kadar. Birkaç dakikamız daha var. Orada bakalım chatte bir soru e, var orada gördük. E, arkadaşımız e, güzel dileğini, temennilerini ifade etmiş. E, şimdi soru soran arkadaşım var mı? E, o varsa e, şey yapabilirim. Cevaplayabilirim. Allah sizlerden razı olsun. Hepinizden arkadaşlar. E, öncelikle tabii e, şunu ifade edeyim. Birkaç dakika daha vaktimiz var. Öncelikle yani bu tür konular çok daha geniş arkadaşlar. Bu tür konuları konuşurken farklı bağlamlarda konuşabilirsiniz. İşte Kur'an'daki ayetler tefsiri bağlamında konuşabiliriz. Kelami bağlamda konuşulabilir. Çok daha farklı bağlamlarda konuşulabilir. Ama her bir bağlamda konuştuğunuz artık konuşmanızın kapsamı ve çerçevesi de daha da genişlemeye başlar. Farklı açılardan da değerlendirilebilir. Biz ne yapıyoruz? Konuyu bir bütünlük içerisinde ee, bir, bir takım ilişkiler kurarak arkadaşlar organize ederek e, burada sizlere e, ifade etmeye çalışıyoruz. Buradan baktığımda e, mezun olmuş öğrencilerimiz var, yüksek lisanstan arkadaşlarımız var. Hepiniz Allah razı olsun. E, katılıyorsunuz. E, Tabi bu tür konuşmalarda şöyle bir şey diyor. Gitgide yavaş yavaş e, sayıda azalıyor. İnşallah azalmaz arkadaşlar. E, Tabi verimsizlikler de oluyor. Ben onu kendi adıma e, ifade edeyim. Bazen ee, işte zamanı iyi değerlendirme. Bu kısa süre içerisinde e, konuyu bir bütün halinde kapsayı bir şekilde e, ortaya koyma endişesi e, dikkatsizliği de beraberinde getirebiliyor. Birtakım dil süçmelerini de e, beraberinde getirebiliyor. Onu e, burada e, zikredeyim. Bütün bu eksiklikleriyle e, bu maliyetleriyle e, birlikte e, tabii Bizler için de bu konuları değerlendirmeye yeni bir fırsat oluyor. Farklı başa, bakış açılarıyla biz de değerlendirme imkanına sahip oluyoruz. Ee, evet arkadaşlar söz almak, konuşmak isteyen arkadaşım varsa verebilirim. Yoksa e, bitireceğim. Benden sonra da herhalde bir ders daha var. Tanımadığım bir arkadaşım var. Tanışma fırsatı bulayım. Birkaç arkadaşımızla dersin başında konuştuk. Bir isim göreyim. İrfan Toker. İrfan eğer şey yaparsan kendini tanıtabilirsin. Seninle tanışmak da isterim. Ee, herhalde İrfan e, katılmayacak. Ee, Miraç Uğur var. Miraç'ı ismin tanımıyorum. Ee, Furkan Özdemir daha önceden tanıdığım, tanıdık gibi geliyor ama e, evet bir arkadaşımız mikrofonu açtı sanırım. Evet. Evet hocam. Daha önceden geçen dönem sizden ders aldım seçmeli olarak. Ha tamam Furkan. Şimdi bu şey aradı değil mi? Kur'an metni analizi dersini evet. yaptık herhalde beraber. <gülüyor> evet tamam, hocam. Şimdi. Evet. Tamam şimdi hatırladım seni. Miraç tanıdık gibi geliyor ama. E, evet, evet. Ben Miraç'ım Ha Evet. Ee, ben Bartın Üniversitesi'nden mezunum hocam ama buralıyım. Ee, çok böyle aktif olarak katıldım derslerinizde. Daha önce seminerlerinizde ee, yani bu şekilde Bartın Üniversitesi'nin kuruluşu bizim elimizden geçti onu söyleyeyim Mirat sana öyle onu mi hocam? Biz, e, orayı biz kurduk orada bir buçuk sene çalıştım ben oraya ilk hocalarız Gökhan atmacı Hoca var orayı ilk biz kurduk daha sonra Allah oradan Allah ayrıldık hocam. yani onun temelinde bizim emeklerimiz var onu ifade etmiş olayım çok teşekkür ederiz hocam Allah razı olsun Allah hayırlı eylesin inşallah bakalım Allah razı olsun. evet peki ben bitiriyorum arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun Hayırlı akşamlar dilerim. Sağlık ve afiyette kalın.